Hepinize merhaba arkadaşlar. Gelecek Bilimde hoş geldiniz. Ben Gelecek Bilimden Selen Yüksel. Öncelikle Gelecek Bilimde'yi sonra kendimi tanıtarak başlayacağım. Gelecek Bilimde bir bilim iletişim platformu. Eğer gönüllü olmak isterseniz birlikte.gelecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz. Çeşitli platformlardan içeriklerimiz var. Bu içerikleri podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz www.gelecekbilimde.net adresine gelebilirsiniz. Yeni tişörtlerimiz satışa çıktı. Eğer incelemek isterseniz maaza.gelecekbilimdi.net adresine gelebilirsiniz. Gençler için programımız başlıyor. Ben de yeniden kendimi tanıtayım. Ben Selen Lüksel, Elbistan sesinde 10. sınıf öğrencisiyim. 15 yaşındayım. Kısaca bu şekilde hemen yeniden kısaca bir formattan bahsedeyim. 7 tane soru köşemiz olacak ve aralarında da sizden gelen soruları cevaplayacağız. Her bölümün başında komik giflerimiz de olacak. Bu bölümümüzün konusu gençler için uzay mühendisliği ve konuğumuz Işıl Şakraker karşınızda. Merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız? Merhaba Selam. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ee, ben sorularıma kısaca başlayayım. İlk soruda zaten Ama. sizi daha yakından tanıyacağız. Hı hı. Işıl Şakraker'in uzay mühendisi olma hikayesi nedir? Bizlere kısaca anlatabilir misiniz? Yani çocukluğunuzdan bu mesleğe edinme süreciniz var. Tabii. Aslında belki bir sürü çocuk gibi, ben de çocukken uzaya çok meraklıydım işte böyle da aydı. Ee, hatta böyle hani ilkokul değil ama böyle ortaokul son yılları ve lisede e, böyle işte Halk'in kitapları falan okurdum. Tabii çoğunu anlayamıyordum muhtemelen ama ilgimi çekiyordu. Ben, ben. <gülüyor> ee, Yani aslında ilgim daha çok o yönlerdeydi. Ee, bir de... Ben sosyal dersleri pek beceremiyordum. Hani matematik, fiziğim falan iyiydi ama mesela tarihte falan çok zorlanıyordum. Hani biraz daha şey, e, o yönlere çalışıyordu kafam. E, yani çok küçüklüğümden beri, hep kendim bildim bileli, hep e, hani uzay okumak istemiştim. Lise sonuna gelince, işte lise, iki lise son, üç seneydi benim zamanımda lise. E, <gülüyor> işte fen seçtim dolayısıyla ve... Hani uzay deyince ne? Uzay mühendisliği okuyayım o zaman diyerek İTÜ'ye, uzay mühendisliğine girdim. Daha sonra orada e, yüksek lisansımı da yaptım. Ondan sonra ikinci bir yüksek lisans ve doktora için Belçika'daki e, von Karman Akışkanlar Amerikaniği Enstitüsü'ne gittim. E, bir süre daha postdoc olarak kaldıktan sonra da 2016 yılında Alman Havacılık Uzay e, Merkezi'ne geldim. Ve işte 4,5 yıldır yaklaşık e, burada Almanya'dayım. Güzel bir hikaye cidden canım, yani <gülüyor> hani güzel bir hikaye. A'ya baskısı yok, bir şey yok. Direkt kendi ilgini, kavramatısını Evet, evet şanslıydım bir de yani aslına bakarsan e, Türkiye'de bir sürü insan çok hani şansa giriyor bazı bölümlere. Evet. İşte yüksek puan yapıyor, tıp yazıyor, altına makine mühendisliği yazıyor. Hani o kadar Hı -hı. birbirinden farklı bölümler yazıyor. Ben hep uzay okumak istemiştim. O yüzden de e, sadece iki tercih yapmıştım. <gülüyor> Üniversite sınavında işte bir iç Uzay yazmıştım. Bir de e, iç Uzay hani olur da puanım tutmazsa diye aynı fakülteden sonra yatay geçiş yapabileyim diye İtü Meteoroloji yazmıştım. Yani çok isteyerek girdim, çok da severek okudum. E, yani umarım herkes o şekilde sevdiği, e, hani hep hayalinde olan şeyleri okuyabilir. Umarım hocam. <gülüyor> Diğer soruma geçiyorum. <gülüyor> uzay Mühendisliği 101 dersek bizlere kısaca neler anlatabilirsiniz, nelerden bahsedebilirsiniz? Ee, uzay Mühendisi aslında e, yani böyle yanlış anlaşılmalarlar çok meyilli bir e, bölüm adı diyeyim hı hı. çünkü uzay mühendisi deyince insanlar çok fazla bir sürü şeyle karıştırabiliyorlar. Uzay mühendisi aslında şu demek: e, Uzay araçları ve roketlerin parçalarını işte araştırma geliştirmesini yapan, tasarlayan, üreten ve e, daha sonra bunları hani e, görevleri sırasında hani işleten diyeyim, e, opere eden e, insanlar uzay mühendisi. E, oluyor uzay mühendisliği Aslında e, bizim çok uzay e, bilinir fakültesi altındaydı fakat e, genel olarak dünyada makine mühendisliği altında e, oluyor genelde e, Çünkü aslında mühendisliği bir uzmanlık alanı gibi bir şey e, yani makine mühendislerinin çoğu dersini biz de alıyoruz ama biz bunlara ek olarak işte aerodinamik, gaz dinamiği, işte yörünge hı hı. mekaniği, e, roket itki sistemleri, e, işte uydu yönelim ve kontrolü, belirleme ve kontrolü gibi e, ek dersler de alıyoruz. E, hı hı. Aslında uzay mühendisliği uzay sistemleri için olabilecek her şeyi size böyle bir yelpaze gibi açan çok fazla disiplinden oluşan bir bölüm. Ee, uzay mühendisliği ne değildir diye e, belki söylemek lazım karıştırılan Hı -hı. şeyler var. Mesela astrofizik değildir yani kara delikleri incelemezsiniz uzay mühendisi olunca veya e, Mars'ın gezegeni işte e, jeofiziksel yapısını incelemezsiniz. Ya yani bunlar e, başka e, çoğunlukla temel e, bilim alanlarının konusu. Evet, tamam genel diyeceğim. olarak çok kabaca böyle. Yani aslında orada ne olduğu değil, uzaydaki bir hani hedefte, orada ne olduğu değil de oraya nasıl gidebiliriz, orayı nasıl görürüzü yapan insanlar. Direkt aracıyla yani. ilgileniyorsunuz. Evet, nasıl aynen. aynen. Evet. Hı -hı. Tamamdır hocam, diğer soruma geçiyorum. Bu sizden gelenlerden. Uzay ile ilgili diğer bölümlerle uzay mühendisliği arasındaki farklar neler? Hani genel olarak bir insan uzaya ilgisi varsa, hani hangi Hı -hı. özelliğine dayanarak bölümlerine ayrılmalı gibisinden bir soru. Aslında e, yani neye ilginiz varsa bunu uzaya çekebilirsiniz. Mesela diyelim ki e, tıbba ilgi duyuyorsunuz. Uzay tıbbi diye bir alan var. E, evet, biyolojiye ilgi biyolojisi. duyuyorsunuz. Psikolojiye ilgi duyuyorsunuz. Var Aynen var. öyle. Evet. İşte biyolojiye ilgi duyuyorsunuz. astrobiyoloji diye bir bilim dalı var. Yani Hı -hı. aslında her türlü şeyi e, uzaylı bağdaştırabiliyoruz. Ee, uzay mühendisliği arasındaki farklar mesela bir biyoloji okuduğunuzda tabii ki e, direkt uzay hani astrobiyoloji dersi belki hani lisans programı için en azından ana programda olmayabilir ama bu, hak, bunun üzerine uzmanlaşma şansınız her zaman var. Ee, belki evet. hani okuduğunuz okulda bunu çalışan bir hoca olmayabilir ama siz kendi iniciatifinizle de bir yerden e, bu konulara girebilirsiniz. Ee, çok fazla karıştırılan işte astrofizik, Hı -hı. E, astronomi ve ee, uzay mühendisliği birbirleri çok karışıyor. Yani aslında bir ürün çıkarmak, bir ürün geliştirmekle ilgileniyorsanız uzay mühendisliği doğru yer. Ama mesela işte kara delikleri incelemek istiyorsanız, galaksileri anlamak istiyorsanız veya işte Mars'ın e, gezegen yapısı, işte Jüpiter'in gazlarını anlamak istiyorsanız okuyacağınız bölüm muhtemelen astronomi veya fizik okuyup astrofizik alanında uzmanlaşmak gibi daha temel bilim e, okumak gerekir. Evet. <gülüyor> Bir de şöyle tamam. bir şey var, uzay mühendisliği, uçak mühendisliği e, çok yakın bölümler birbirine, çok az ders, ders farkı var. Çünkü ikisi de makine mühendisliğinin hani alt dalı, belli bir uzmanlık alanı. Aslında şöyle dünyaya dışarıdan baktığımız zaman atmosfer içi kısmı uçak mühendisi oluyor, dış kısmı genel olarak. Uzay mühendisi olarak aslında uzay mühendisinin atmosfer içindeki kısmıyla ilgisi var. Çünkü dünyadan çıkarken ve dünyaya girerken oradan geçiyoruz. Uçak mühendisliği arasındaki fark da belki şöyle küçük ona da değinelim. Mesela biz yörünge mekaniği dersi alırken onlar uçuş mekaniği dersi alıyorlar. İşte biz roket itki sistemlerini öğrenirken onlar uçak motorlarının itki sistemlerini öğreniyorlar. Veya biz işte uydu yönelimiyle ilgilenirken belki onlar uçak kontrol navigasyonuyla ilgili dersler alıyorlar. Ama onun dışında bütün temelde öğrendiğimiz her şey yani 3. sınıfın 2. dönemine kadar hatta biz kim uçakçı kim uzaycı bilmezdik fakültede. O zaman genel olarak belki birbirinizin işlerini yapabiliyor musunuz peki? Mesela siz şu an bir öyle. Hı -hı. çalışabilir misiniz peki? Efendim ne firmasından? Peki siz şu an bir uçak mühendisi olarak çalışabiliyor yani, musunuz? Çalışabilirim. E, zaten e, aslında buradan önce biraz baktım istatistiklere, e, uçak mühendislerinin hani son 5-10 yıl içinde konuşuyorum hani bu uçak sanayinin de artık e, gelişmesi, bütün bu low cost uçakların ortaya çıkması, yol şirketlerinin ortaya çıkmasıyla aslında uçak mühendisleri eskiden çok daha farklı endüstrilerde iş yapıyor. Mesela işte beyaz eşya <gülüyor> olur, e, otomotiv sektörü olur, başka endüstri e, hani yer firmalarda çalışıyorlardı ama son zamanlarda böyle %80 civarı falan uçak mühendisleri uçak firmalarına çalışıyor ama Yine Peki. aynı dönemde uzay mühendisi diploması alan insanlar da yaklaşık yarısı uçak mühendisi olarak çalışıyor. Yani ha, aslında uzay zaten uçak mühendisi olarak çalışıyor. Ama onun dışında yine e, atıyorum buzdolabı, çamaşır makinesi geliştiren bir firmanın argesinde de çalışabilirsiniz. Otomotiv sektöründe de çalışabilirsiniz veya makine mühendislerini yaptığı herhangi bir işte de aslında e, iş bulmak mümkün. İyiymiş o zaman birçok alana yönelebiliyormuşsun. Yani evet. Sadece uzay mensap çalışman gerekmiyor musun? Hayır. Güzel, güzelmiş baya. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle Hı -hı. ilgili duymaktan sıkıldığınızı söyledim. <gülüyor> hani artık yeter şunu sormayın ya falan dediğiniz. Evet. Gibi. Ya gene aslında herkes aynı şey söyleyecek zaten. Ne işte mesleğin ne uzay mühendisi mi, o astronot mu olacaksın falan. Klasik sorulardan bir o bir UFO <gülüyor> var mı? Bir işte uzay mühendisiymiş burç soranlar oluyor. Bunlardan biraz sıkıldığımı söyleyebilirim. Gerçekten uzaylılar var mı hocam? Mesela o tarz sorular gerçekten sıkıyor. Cevap vermeyeceğim o yüzden. Tamam. <gülüyor> Diğer soruma geçiyorum. Bu da sizden gelenlerden. Bu bölümü okuyacak gençlerin ne gibi özelliklere sahip olması gerekli? Bence en önemlisi uzaya ilgi duymak e, lazım. E, dediğim gibi herhangi bir alandan yani işte psikoloji de seviyorsanız, tıp Hatta işte biyolojide ne bileyim herhangi bir şeyden uzayla bağdaştırılabilir ama er, illaki uzay mühendisliği okuyacağım ben bütün e, işte uzay sistemlerinin, roketlerin, uyduların, uzay araçlarının her şeyini öğrenmek istiyorum e, diyorsanız daha çok tabii fizik matematik konularında birazcık daha hevesli belki yetenekli ya da e, hani meraklı olmak. Tabii ki gerekiyor ama şununla da karıştırmayın. Yani lisede yaptığınız e, derslerle e, üniversitede ya da üniversite sonrasında günlük güncel hayatta kullandığımız matematikle fizik biraz birbirinden farklı. Yani e, <gülüyor> atıyorum lisede veya üniversite sonunda veya üniversiteye girince işte Fizik 101 gibi derslerde evet. öyle zorlanıyorsanız aman ben bunu yapamayacağım falan gibi bir e, korkuya da kapılmaya gerek yok. Çünkü zaten kullandığınız çok e, Hani spesifik şeyler oluyor. Mesela ben kimyadan biraz çekinen bir insandım. Ee, sonuç olarak kimya diye bir alanda doktora yaptım. Yani bu ne demek? Sıcak hava akışlarının kimyasal yapısıyla ilgili. Yani atmosfere giriş problemi Hı -hı. diye de geçiyor. Ee, sonuç olarak o korktuğum kimya e, konularından hani sadece belli şeyleriyle ilgilendim. Ve o konuda zaten hani merak ettiğiniz bir şey olduğu zaman onu öğreniyorsun. O yüzden gözünüzle çok korkutmayın derim. Evet. Tamamdır hocam. Diğer hı hı. soruma geçiyorum. Hı hı. Mesleğinizle ilgili unutamadığınız bir anı var mı? Varsa nedir? <gülüyor> Zor. <gülüyor> ya sanırım bir sürü vardır ama e, böyle yakın zamanlarda elime tekrar geçen bazı fotoğraflar var. Onlardan ee, belki söyleyebilirim. Biz hı hı. E, işte Los Angeles yakınlarında NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı var. Ee, hani bütün bu geçenlerde Mars'a inen Perseverance'ın filan yapıldığı hı hı. yer. Oraya bir e, konferans sırasında oraya bir gezi e, düzenlemiştik. Bütün işte o e, işte Mars Yard diye bir yerleri var. Mesela Mars robotunun falan hani testlerinin yapıldığı mesela orayı e, unutamıyorum. Bir de bu bütün... E, ee, yine JPL'de NASA JPL'de böyle bir kontrol odası var. Hani görüyoruz ya e, Martın in insanlar Nisanlar seviniyor. Evet. Orada böyle e, duvarda şu ana kadar yani şu anda opere edilen veya geçmişte olan şey, e, görevlerin de böyle bir e, listesi var ve e, o anda telemetri, yani data da geliyor. Orada Voyager'ları görmek e, çok ilginç gelmişti. Hala data geliyordu oradan. E, bir de tabi bütün dü yani dünyadan bütün böyle yani e, yönlere diyeyim, bir araçlar gönderip Hı -hı. oradan kontrol edildiği için yerde de böyle bir e, işte ışıklı bir e, yer yapmışlar. İşte Center Hı -hı. of the Universe, yani evrenin merkezi burası gibi bir yazı var. Hepimiz orada fotoğraf çektirmiştik. Öyle e Ay. yani. Gerçekten <gülüyor> bu gibi yerlerde olmak kesinlikle inanılmaz olmalı ya. Gerçekten. Evet, evet. Diğer soruma geçiyorum hocam. Hı -hı. Bu bölümü okuduktan sonra hangi alanlardan nerelerde çalışabiliriz? Ee, öncelikle uzay mühendisi olarak çalışabileceğimiz konulardan belki bahsedebilirim. Şimdi lisans eğitiminde uzay mühendisliğinin çok hani dedim ya multidisipliner bir e eğitim alıyorsunuz. Bu ne demek? Öncelikle temel mühendislik dersleri var. İşte fiziği, matematiği, statiği, dinamiği, mukavemeti filan. Ee, üzerine uzay mühendisi okuduğunuz zaman aerodinamik öğreniyorsunuz. Yani hava Akış dinamiğini öğreniyorsunuz. Bu uçakçılar için de geçerli. İşte uçağın etrafında veya bir roketin etrafında hava nasıl akıyor veya işte dünyaya geri dönen veya Mars'a inen bir aracın atmosfere girdiği zaman bu akış etrafında e, nasıl oluyor e, hı hı. gibi dersleri e, alıyoruz. Kontrol dersleri alıyoruz. Yani navigasyon gibi kontrol, otomasyon dersleri alıyoruz. Yönelim belirleme e, alıyoruz. İtki sistemleri alıyoruz. Yani aslında çok çok fazla alanda... E, bilgi aldığınız için e, aslına e, hani görev tanımıyla iş bulunabilir Mesela bir uzay ya bir uydu e, içinde işte e, mesela ısıl ve ısıl sistem mühendisi olabilirsiniz yapı mühendisi hı hı. olabilirsiniz işte sistem mühendisi olabilirsiniz vesaire hani çok fazla e, o, geçerli. çok fazla işte, hem alan var hem e, hani e, şey yani pozisyon var. Ee, uzay evet. alanda böyle sektör olarak ner, nerelerde çalışılabilir? Uzay olarak bir sivil uzay diye bahsedebiliriz. Ee, hı hı. Bir de aslında tabii ki savunma sanayi de yani kullanılan teknolojiler çok benzer olduğu için eğer ilginiz varsa benim şahsen hiç olmadı. E, savunma sanayinde de genel olarak uçak uzay mühendisleri e, çok çalışıyorlar. Um, uzay sektörü dışında e, uçak Mühendis olarak çalışılabilir. Veya işte diğer endüstrilerde RG mühendisi olarak çalışabilirsiniz. Hı hı. Mesela ben bir hani Türk Beyaz Eşya Devi diyeyim, bir staj yapmıştım orada. Bir yaz. Hı hı. Mesela oradaki işte termodinamik laboratuvarının başında bir uçak mühendisi vardı mesela. Hani işte buzdolabı, yeni bir buzdolabı çevrimi işte şey tasarlıyorsunuz mesela. Orada da uçak yani aslında çok çeşitli alanlarda da çalışılabilir sanıyorum. Böyle hmm. e, işte finans alanında e, ne bileyim danışmanlık hani çok başka işler yapan arkadaşlarımız da var mezunlardan. <gülüyor> Gerçekten o zaman iş bulmakta hani bir sektörde bulamadın diğerine kararsın. Evet. Falan. Yani aslında iş e, genelde öyle bir algı var. Uzay meclisi. iş bulamazsın kesin Türkiye'de uzay evet. işi mi var falan oluyor. Ama aslında öyle değil yani. Açıkta kalmıyor genelde uzay meclisleri. Evet. Hı -hı. Bu sorudan sonra bu konu daha da aydınlandı. Evet. Diğer bir de konuda geçmem. belki soruna Tabii. geçmeden önce hani özellikle hı hı. kız öğrencileri de çok ben hani teşvik etmek isterim. Ee, evet kız oranları daha düşük ama sandığınız hı. kadar da değil yani mesela bir inşaat mühendisliği ya da bir makine mühendisliği bölümleri kadar da az kız oranı yok. Biraz daha fazlayız genel evet, olarak. Evet Türkiye'de de genel olarak gençlerin ilgisi var kız erkek herkeste. Genel evet. olarak ilgi var aynen. Evet. Diğer soruma geçiyorum hocam. Hı -hı. Mesleğinizle ilgili zor geçen bir günü bizlere anlatabilir misiniz? <gülüyor> ya sanırım en zor geçen günüm aslında belki de en güzel günlerden biriydi aynı zamanda ama doktora savunmamı yaptığım gündü galiba. Ee, ben Belçika'da dediğim gibi doktora yaptım ama Hı -hı. E, Belçika dışından da jüri üyeleri davet etmemiz gerekiyordu. Ve e, Alman Havacılık Uzay Merkezi'nin Köln e, kampüsünde bir... E, İtülü bir e, Türk var. Çok da benim aslında çok saygı duyduğum e, ve çok Hı -hı. üst düzeyde birisi. E, fakat ben ondan çok korkuyorum hala da. Mesela ortak proje yaptığımız zaman çekiniyorum yani. Çünkü o kadar şey ki böyle e, çok iyi işinde ama çok sert yani. Böyle hiç hani Hı -hı. small talk dediğimiz hani biraz yumuşatayım Hı -hı. falan şey yapmaz. E, yani Belçika'dayken diğer e, ülkelerden arkadaşlarım da hep çekinirdi ondan. Hani diğer jüri üyeleriyle çok daha rahattım ama Ondan çok çekiniyordum. Gerçekten de o sunum sırasında böyle tek bir yerde takılım o da onunla göz göze geldiğim bir anda heyecanlanıp <gülüyor> olmuştu böyle ama sonradan o da çok hani sonuçta onlar verdi beğendi falan ama evet. yani en kötü günü sanırım o doktora savunması öncesi işte ailem de gelmişti hepsine bağırıyordum sinirden stresten falan <gülüyor> öyle ama en güzel günümdü de aynı zamanda. Evet. En çok aslında öğrendiğimiz şeyleri genel olarak disiplinli hocalardan falan öğreniyoruz. Bir de öyle bir şey var. Doğru. doğru. Diğer soruma geçiyorum hocam. Bu sizden gelenlerden. Bu bölümün yurt dışında genel okuma, lisans, yüksek lisans olsun veya hani Türkiye'de okuduktan sonra yurt dışında çalışma gibi imkanları nasıl? Ee, çok kolay iş bulunabiliyor aslında. Tabii ki şu anda yurt dışında orada bir Akın var ee, malum çok fazla insan yurtdışına gitmek istiyor ya da yurtdışına e, hani e, okumak evet. istiyor ya da çalışmak istiyor o açıdan e, yani sizin bir fark yaratmanız gerekiyor diğer insanlar çünkü başka bir ülkeye gittiğiniz zaman aslında bütün dünyayla yarışıyorsunuz ya bu yarışmak çok hoşuma gitmiyor aslında benim hani böyle e, Hoş bir şey değil ama maalesef evet, e, dünya şu an bu durumda ama bir yandan da uzay mühendisleri için eskiden hani dünya toplamında baktığımızdaki e, iş e, ilanları ya da iş pozisyonları çok daha azdı ama şu an işte e, daha ticarileşmesiyle uzay alanının. Yani sadece devlet eliyle yapılmaktan çıkıp da bir sürü şirketin de uzaya ilişim <gülüyor> sağladığından beri evet özel sektörün bu kadar gelişmesinden beri bunu hı hı. aynı zamanda New Space diyoruz. Yani yeni uzay hani bu böyle bir akım ve artık yeni bir adı var bunun hani Endüstri 4.0 gibi. Ee, bu yüzden yani iş bulma yurt dışında bulma da çok aslında zor değil. Belki bir inşaat menüsü olarak Hani bir makine mühendisi olarak ya da bilmiyorum belki daha zor olabilir. Çünkü zaten dünya çapında da çok fazla hani uzay mühendisi yetişmiyor. Diğer işlere nazaran. Tabii ki çok fazla yetişiyor. Yani işte Hindistan çine baktığınız evet. zaman. Evet. Ve hani biraz size bağlı. Yani sizin kendinizi nasıl yetiştirdiğinize bağlı. Benim gördüğüm yurt, yani yurt dışından bakınca belli üniversiteler öne çıkıyor haliyle Türkiye'den e, gelen öğrencilerden. Ama hani bu işte İtiottü vesaire gibi e, büyük üniversiteler dışında da benim çok iyi öğrencilerim oldu. Yani başka e, üniversitelerden, başka şehirlerden. O yüzden e, yine de tabii ki köklü üniversitelere gitmenin şöyle avantajları oluyor yurt dışına gitmek anlamında. Zaten siz okuldayken yurtdışı bağlantıları çok fazla olduğu için bu üniversitelerin evet, evet. gerek proje olsun gerek işte Erasmus anlaşmaları Erasmus olsun başka anlaşma. değişim programları evet o yüzden e, hani köklü üniversiteler biraz daha hani kapıyı rahat açacaktır diyoruz. bir de yurt dışına gitmeyi düşünenler için e, lisans ya da yüksek lisans Türkiye'de yapacaklarsa evet. mutlaka Erasmus gibi bir değişim programıyla hani bir dönem bile olsa mutlaka e, gidilmesi gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. Ben de üçüncü sınıfta bir sene İtalya'da kaldım. Ee, hani Hem insana bir vizyon katması açısından Kesinlikle. hem de başka yerlerde işler nasıl yürüyor, diğer insanlar nasıl? Bunu görmek açısından e, önemli ve tabii bağlantı kurmuş, network kurmuş oluyorsunuz. Hı -hı. Peki hocam az önce fark yaratmanız gerek deniz diğer öğrencilere Hı -hı. göre. Nasıl Hı -hı. bir fark yaratmamız gerekiyor? Nasıl fark yaratabiliriz? Bir de bunu sorayım. Yani şu an herkes üniversite mezunu, herkesin bir ya da iki tane Hı -hı. yüksek lisans diploması var <gülüyor> maalesef. Evet. Ve aslında mesela benim Almanya'ya gelince gördüğüm şöyle bir şey var. Mesela bize stajyer öğrenciler geliyor. Almanya'da staj e, çok önemli bir parçası mühendislik eğitiminin. Ve altı Hı -hı. ay staj yapıyorlar. Yani mesela bizde bir dönem okumak yerine burada atıyorum geliyor mesela işte Kasım ayında geliyor. Mayıs'a kadar işte mesela e, staj yapıyor. Ve bu staj raporu sonunda... Hani staj dönemi sonunda ortaya çıkan rapor benim mesela Türkiye'de İTÜ'de gördüğüm yüksek lisans tezleri seviyesinde ve bu bir lisans öğrencisi aslında. Yaptığınız stajlar ve çalıştığınız konular aslında sizde çok fazla e, fark yaratacak e, imkanları veriyor. Yani e, genelde Türkiye'de staj hem hani... Sizi misafir eden kurumlar açısından hem de hani ya da yapayım bitsin e, mantığıyla yürüdüğü için birazcık e, çok önem verilmiyor. Ama aslında dünyada buna çok çok önem veriliyor. Hatta öyle bir yerdeyiz ki insanlar hani mezun oldukları halde staj yapmaya yani stajlar arıyorlar hani. Parasını kendi cebinden vererek para almadığı evet. harcın. Çünkü ancak bu şekilde bir deneyim gösterebiliyorsunuz. Hani yeni mezun ama deneyimli insan arıyorlar diye insanlar aslında buradan geliyor. Çünkü hı hı. sizin denginizde yeni mezun olup bir sürü staj deneyimi olan insanlar var aslında piyasada. O yüzden hani fark yaratmak derken. Bu arada staj derken illa yurt dışına gitmek başka bir şirkete gitmek değil. Mesela üniversitelerin laboratuvarlarında da staj yapabilirsiniz. Hı hı. Şu an bir sürü mesela ben hani İTÜ'yü bildiğim için e, söyleyebilirim. Bir sürü hocanın kendi laboratuvarında bu tarz staj yapımı, hatta para bile kazanılacak projelerle dahil olabilirsiniz. Evet. Tamamdır hocam. Diğer soruma geçiyorum. Mesleğinizle ilgili ufku iki katına çıkaran bir bilgi verebilir misiniz bizlere? <gülüyor> ya ufku iki katına çıkaran aslında e, belki şu az önce konuştuk ama... E, <gülüyor> yani her bölümü uzayla bağlayabilirsiniz eğer ilginiz varsa. Yani mesela... İşte lisede e, Türkçe matematik bölümü seçmek isteyip işte psikoloji okumak istiyor ama uzaya da ilginiz var dedim şey i̇şte bunu birleştirebilirsiniz yani e, uzayla ilgili bir işte çalışmak için illa uzay mühendisliği okumak gerekmiyor. Evet. Belki bunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Tamamdır hocam. Diğer soruma geçiyorum sizden gelenlerden bu bölümü hmm. okumayı düşünen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Hani ben de daha önceden bilseydim keşke falan dedim. Aynen. Şimdi aslında biraz anlattım ama tam da hikaye anlatmadım. Ben e, dedim ya hani Hawking falan okuyordum böyle karadelikler onlar bunlar işte paralel evrenler onlara meraklıydım. Ve aslına bakarsan e, uzay mühendisliğinde de bunları öğreneceğimi düşünmüştüm. Biraz da astronomi e, mesela bizim hiç astronomi dersimiz olmadı. Yani uzay mühendisliği deyince... E, daha uzayla ilgili yani hani oraya nasıl evet. gidileceği değil de orada ne olduğuyla ilgili bilgi alacağımı düşünmüştüm çok açık. Hani çok da böyle bilinçsiz bir çevreden de gelmiyorum aslında ama tabii devir de biraz daha farklıydı yani. Mesela internet sayfasına girip ders programına bakamıyordunuz o zaman. Evet. Ee, hani okula gidip bir tanıtım gününe katılmıştım ama e, hani o kalabalık için o yüzden aslında tam içeriğinin ne olduğunu algılayamamıştım. O yüzden hani mesela astrofiziğe ilginiz varsa, astronomiye ilginiz varsa gidip uzay mühendisliği okumanın anlamı yok. Ve e, uzayla ilgili mesela atıyorum jeofiziğe ilgi duyabilirsiniz. Yani. Gezegen hı hı. bilimine ilgi duyabilirsiniz. Ama işte Türkiye'de toplum baskısı özellikle hani mühendis ol, fen seçtiysen mühendis evet. ol, temel bilim ne yapacaksın, öğretmen mi olacaksın falan gibi şey. Aslında temel bilim e, bizde çok küçümsenen bir şey ama çok çok önemli bir şey. Çünkü sonuç olarak... Kesinlikle mühendislerin yaptığı her şey bu temel bilim okumuş ve temel bilim pratiği yapan bilim adamlarına çözümler üretmek üzerine. Biz, biz tamamen bu işi yapıyoruz. Ha şöyle oluyor bazen bilim insanları şey diyor ya yani böyle bir alet istiyorum diyor. Mühendis diyor ki ya böyle bir alet şu doğrulukta değil ancak bu doğrulukta yapabiliriz şu an teknoloji bunu hani böyle bir <gülüyor> e, anlaşma müzakere süreci oluyor bu iki grup arasında ama neticede mesela Mars'a giden Perseverance aracını düşünelim. Orada bir astrobiyoloji deney laboratuvarı kuruldu. Bu hı hı. kim sayesinde kuruldu? Temel bilim insanlarının merak ettiği sorulara çözüm aramak üzerine mühendislerin ürettiği bir çözüm olarak biz o aracı oraya yolladık. O yüzden evet. temel bilim eşsiz kalacağım falan, falan diye düşünerek yani temel bilimden vazgeçmeyin derim. Çünkü aslında benim muhtemelen okum biraz daha hani bilseydim bölüm içeriklerini muhtemelen fizik okuyup astrofizik uzmanlığı doğru gitmem gerekiyormuş. Ama hani uzay mühendisliğine gelince uzay mühendisliğine çok sevdim. O ayrı. Peki hocam uzay mühendisliği okuduktan sonra astrofizik kısmına geçebiliyor musunuz? Yani master'da tabii daha temel fizik dersleri çünkü temel fizik dersleri mühendislik seviyesinde hı hı. uzay mühendisliği okuduğunuz zaman hani astrofizikle ortak çalışmalar tabii ki olabilir. Mesela işte hı hı. atıyorum mesela Hubble uzay teleskobu hani Astrofizik deneyleri yapan veya işte bir spektroskopi üzerine çalışabilirsiniz ama e, yani astrofizikçilerle beraber çalışmak da bir şey ama astrofizikçi olarak çalışmak çok kolay değil. Çünkü zaten hali hazırda bir sürü astrofizikçi olduğu için sizi tercih etmeyebilirler ama belki Var. hani işte yüksek lisansa doktora sırasında hani öyle alanlara belki biraz daha alttan ek ders alarak e, tamamlı hani bilimsel hazırlık diye geçiyor mesela Türkiye'de öyle bir şeyle e, muhtemelen oluyordur. Tamamdır hocam. Son soruma geçiyorum hocam. Mesleğinizin şu an trend topiği nedir? Şu an gündemde olan konusu nedir? <gülüyor> ya aslında tek e, bir şey söyleyemeyiz belki ama birkaç tane hani gelecekte veya aslında şu anda da çok önem kazanmış ve çok çalışılan e, belli konu başlıkları var. E, mesela itki sistemleri, işte uzay araçları veya uydular için işte elektrikli olsun başka hani yeşil enerji kullanan itki sistemleri çok revaçta. Ee, yapay zeka tabii ki uzay alanında da aynı şekilde ve yapay zekanın hani uygulaması bazen insana çok e, somut bir şekilde aklına gelmiyor. Mesela birkaç örnek vereyim. Örneğin e, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara destek sürekli yer istasyonundan yapılıyor. Mesela bunu bir kısmını akıllılaştırıp yapay zeka devredebilir miyiz gibi çalışmalar var. Hatta sanıyorum bir tane deney yapıldı bununla ilgili de. Onun dışında mesela uzay çöpleriyle ilgili... E, çarpışmalardan kaçınmak için kaçınma manevraları yapılıyor. Ee, ve bu mesela atıyorum siz Avrupa Uzay Ajansı'sınız, ee, size bir haber geldi işte iki hafta sonra ya da üç hafta sonra şöyle bir çarpışma bekleniyor. Siz bütün ekibi topluyorsunuz oraya kapanıyorsunuz bir hafta on gün ya ne yapsak, şunu ne yapsak, bunu yapsak diye bütün o bahsettiğimiz bütün disiplinlerden insanları sorumlu, işte elektronikçisine iletişimcisine, işte e, güç e, sisteminden sorumlu herkesi bir araya toplayıp bununla ilgili işte bir şeyler konuşup kararlar almanız gerekiyor. Mesela şu an bunu acaba yapay zeka ile otonom hale getirebilir miyiz e, hı konuşmaları hı. var. Ee, aslında belki hmm, başka ne diyebiliriz? Tabii ki şey var. E, yeni e, e, üretim teknikleri var. Üç boyutlu yazıcılar çok revaçta. Hem uzay için hı hı. üç boyutlu yazıcılar hem de uzayda Üç boyutlu yazıcı kullanımı. Bu ne demek mesela? İşte uzay çöpü problemi bildiğimiz gibi çok e, giderek büyüyen evet. bir e, problem ve bunun temelinde aslında bizim fırlatıp da e, işlevini yitirmiş veya görevi bitmiş ucuları orada bırakmamız e, da bunların hani en büyük nedenlerinden bir tanesi. Mesela şöyle diyorlar, e, biz bir tamirci araç yapalım, kimsin bu bozulmuş uydunun yanına veya işte... Bir parçası değişmesi gerekiyor. Eskidi belki. Onu değiştirsin ama belki de orada yeni bir parça üretilmesi gerekiyor gidince görüyorsunuz onu. İşte o anda da üstündeki 3 boyutlu yazıcıyla uzay ortamında bunu yapsın ve oraya taksın mesela. Ee, hani Hem uzay ortamında 3 boyutlu yazıcı hem e Hani fırlatmadan önce hani dünya. Çünkü e, yer çekiminin olup olmaması bu üç boyutlu yazıcı sistemlerini çok etkileyen bir faktör. Bu üretim teknikleri yine ya da malzemeler, yeni malzemeler, hı hı. yeni üretim teknikleri. E, bir de çok revaçta olan hani bir konu asıl son yıllarda baya e, tabii yani çok yeni bir şey değil ama e, küçük uydular artık büyük şirketlerin de veya büyük e, bilim ya da işte iletişim yer, dünya gözlem uyduları için de daha küçük boyutlu uyduların kullanmasına başladı. Yani bu da aslında büyük bir trend topik. İşte Starlink gördüğümüz gibi mesela daha küçük ve bir sürü uydunun fırlatılması e, gibi trendler var. Daha çok uzay çöpü değil mi? Evet kesinlikle öyle. <gülüyor> aynen aynen. Evet, çünkü evet. her bir gönderdiğiniz şeyin çöp olma ihtimali var ve her gönderdiğiniz parçanın çarpışma ve daha da çok çöp üretme ihtimali var. Aynen. Doğru. Evet. Tamam hocam. Sorularımız bu kadardı. Bizimle çok değerli bilgiler paylaştığınız, <gülüyor> yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bana da hani merak edenler her zaman ulaşabilirler. Ee, böyle. <gülüyor> Tamamdır hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Eğer yayınımızı beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.